Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 8-14 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili teraziler Güneş boğa burcunda ilerleyişini sürdürüyor dolunayın ardından bu hafta ay ışığını yavaş yavaş küçültüp son dördün fazına ulaşmış olacak hafta sonunda Merkür retrosu devam ediyor hafta sonu retro bitecek ama Merkür duracak e, Bu da önemli tabii ki haftanın genelinde Pazartesi günü Ay yay burcunda olacak haftaya hareketli başlayabilirsiniz Kısa uzun bazı seyahatleriniz, yolculuklarınız ya da planlamalarınız olabilir. İletişim, haberleşme, görüşmeler, randevular, eğitimle ilgili konular, yazışmalar, medya, basın, internet üzerindeki aktiviteler yoğun hafta başında. Salıdan itibaren Ay Oğlak Burcu'nda olacak. Salı, çarşamba, perşembe sabahına kadar biraz da özel yaşamınıza, evde yapılacak işlere ailevi konulara odaklanabilirsiniz Perşembe günü Ay kova burcunda olacak Perşembe ve cuma sosyalleşmeniz dış dünyadaki aktivitelere zaman ayırmanız mümkün çocuklarla ilgili işleriniz olabilir romantik konulara zaman ayırabilirsiniz işte hobileriniz, spor sportif aktiviteleriniz, biraz daha kişisel girişimlerde daha cesur olmanız mümkün. Ancak Ay Kova'dan geçerken Merkür'le, Uranüs'le, güneşte sert açılar da yapacağı için perşembe akşamına cuma gününe biraz dikkat edin. De finansal konularda risk almamakta fayda var. Çünkü ani harcamalar, masraflar olabilir. Duygusal konularda böyle hızlı sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Biraz stres de oluşturabilir bunlar. Hafta sonu tüm gün Ay Balık burcunda olacak. Pazar günü de ay tüm gün balık burcunda e, bu da e, önemli biliyorsunuz pazar günü ay bizim duygusal motivasyonlarımızda çok etkilidir ve ay balık burcunda yengeç burcundaki Venüsle de olumlu bir açıda olacak e, su elementini toprak elementini biraz yoğun olduğu bir gün e, bu da genel anlamda biraz daha içe dönük biraz daha böyle e, huzur denge arayan kabulleniş içerisinde olan bir durum gösteriyor aynı zamanda e, inançların Maneviyatın, duygularımızın bizim üzerimizdeki etkilerini öne çıkıyor. Bazen çok idealist olabiliriz ya da çok hayalci olabiliriz. Merkür tüm gün durmuş olacak. E bu da tabii ki zihinsel süreçlerimizi etkileyecektir. Ya çok sabit fikirlere yol açabilir ya da biraz kararsızlıklara yol açabilir. Aynı zamanda her türlü iletişim ve haberleşme konularında duraklamalara, engellere ve kısıtlamalara da yol açabilir. Bu yüzden dikkatli olmamız, temkinli olmamız gereken bir gün pazar günü Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın